Değerli isteyenler, Türkiye'den tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Medeniz ve tarikimizde tarikavay.com ana haber bülteni başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmelerini için paylaşacağız verdim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı <gülüyor> şöyle bir olursak değerli dostlar. Tivi tarık haber TV sosyal cep tarık haber, Pinterest tarık haber, oku tarık haber, TikTok tarık haber gibi, Facebook tarık haber, LinkedIn tarık haber, yay tarık haber. Temmuz tarihlerinde sarımet tarihlerde tarihlerde titkram tayfe etmiş özür Diğer sosyal medya kanallarımızı <gülüyor> haber içinde paylaşacağız değerli izleyenler ve ilk haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Meral Akşener hastaneye kaldırıldı. Son dakika haberine göre iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı. Akşener'in sağlık durumu nasıl işte sonunda. Son dakika haberine göre iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kaybinde ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Meral Akşener'in hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Akşener'in sağlık durumu ile ilgili İyi Parti sözcüsü Profesör Doktor Kürşat Zorlu'dan açıklama geldi. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı. Akşener'in sağlık durumu nasıl? İşte son durumu. Son dakika haberi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Meral Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Akşener'in sağlık durumuyla ilgili İyi Parti sözcüsü Profesör Doktor Kürşat Zorlu'dan açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Akşener, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Meral Akşener'in kontrol amacıyla bugün hastanede kalması bekleniyor. Son dakika Meral Akşener'in durumu nasıl? Yurşat Zorlu, bir sorun tespit edilmedi. İyi Parti sözcüsü Profesör Doktor Kürtüsü Meral yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayetiyle akşam saatte Akkan'a netmiş olup çok şükür bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmak bizim İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan açıklama Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi. Çarpıntı oldu. Bu yüzden hastaneye geldik, korkulacak bir durum yok ifadelerini kullandı. Endişe edilecek bir durum yok. İyi parti genel başkan başlanışmanı operatör Doktor Turhan Çömez Demiral Akşenerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çömez, Çö genel genel genel Akşener genel genel bu akşam genel Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. genel ve tamamlanan yarın tablo etkisi Çok şükür, endişe edilecek bir durum yoktur. kişilerin An... medyan... hastaneye kalması ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanılıyor. çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Ben ekran okuyup <gülüyor> ana haber bölgenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. En en net açıklama canlı yayında en Gözü Türkiye. <SİN> BİR... NATO'ya üye olmak için girişimlerde bulunan İsveççe, YPG destekçisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla olarak bir skandal zattı. Söz konusu skandal eylem sonrası en az bir şekilde yakamız dedi. Son dakika, Oktay'dan tepki, NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız. Son dakika, İsveç'te Türkiye aleyhtarı skandal eyleme Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay'dan tepki, NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız. Son dakika, NATO'ya üye olmak için girişimlerde bulunan İsveç'ten Türkiye aleyhtarı bir hamle geldi. Başkent Stockholm'da toplanan bir grup terör örgütü PKK-YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kuklayı bir dire ayaklarından asarak bir skandala imza attı. Söz konusu skandal eylem sonrası Türkiye'den jet hızıyla yanıt geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, telefonla katıldığı televizyon yayınında, böyle bir ortamda İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız, dedi. Son dakika haberi, İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK-YPG yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı direkten sarkıtıp sergilediler. Skandal eylem sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. İşte detaylar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, telefonla katıldığı televizyon yayınında, böyle bir ortamda, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız, ifadelerini kullandı. Oktay'ın yaptığı açıklamadan satır başları, bugünkü çirkin saldırı şunu gösteriyor, İsveç bizim hassasiyetimizi anlayabilmiş değil. Böyle bir ortamda, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız. Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşa karşı yapılmış bir eylemdir. İsveç'in terör örgütüne yardım ettiği müddetçe NATO'ya girmesi ancak hayaldir. İsveç Meclis Başkanının Türkiye ziyareti iptal edildi. Her yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Terör Örgütü PKK-YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etmişti. Terör Örgütü PKK-YPG destekçilerinin provokasyonu Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK-YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı. Terör örgütü PKK-YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Stockholm'da 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Close your door. Closing door. Closing door. beraber bir televiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hulusi'yi hareketlendiren kazanacak aday çıkışı geldi, i̇ki, iki isim var dedi, tek tek açıklaması. İYİ Parti'nin kazanacak aday açıklaması geldi, iki isim var, biz ikisine de tamamız dedi. Seçime az bir süre kala siyaset gündemi altından basanın adayının kim olacağını merak ediyor. Henüzü resmi bir açıklama gelmeyen konuyla ilgili her gün yeni senaryolar üretilirken, Altılı masa ortaklarından olan İyi Parti'de gündemi değiştirecek bir açıklama geldi. İki ismin kazanacak aday olarak belirtildiği açıklamaya diğer altılı masa üyelerinin de ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. İyi Parti'den kazanacak aday açıklaması, iki isim var. Biz ikisine de tamamız. Seçime az bir süre kala siyaset gündemi altılı masanın adayının kim olacağını merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama gelmeyen konuyla ilgili, her gün yeni senaryolar hmm. üretilirken, altılı masa ortaklarından olan İyi Parti'den gündemi değiştirecek bir açıklama geldi. İki ismin, kazanacak aday olarak belirtildiği açıklamaya diğer altılı masa üyelerinin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. Takip et. Türkiye seçim yılına girdi. Siyaset gündemi 2022'nin sonunda açıklanan asgari ücret, sözleşmelilere kadro ve EYT gelişmelerinin ardından yeni yılda seçime kilitlendi. Merak edilen ise iki konu var, seçimler ne zaman yapılacak? Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Bilindiği üzere Cumhur İttifakı adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklamıştı. Şimdi gözler ise Altılı Masa'nın adayına çevrildi. Seçimler ne zaman olacak? Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olan seçimler için kulislerde bazı tarihler konuşuluyor. Hükümet yetkililerin açıklamalarından yola çıkarak seçimlerin en erken 9 Nisan, en geç ise 18 Haziran'da yapılması bekleniyor. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Merak edilen bir diğer konu ise Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği. Bu alanda öne çıkan üç isim bulunuyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Daha önce yapılan açıklamalar göz önüne alındığında Kılıçdaroğlu adaylık için isminin ön plana çıktığı görülüyor. CHP liderinin adaylık konusu geçtiği zaman Büyükşehir Belediye Başkanlarının başarılı olduğunu söyleyip görevlerini sürdürmesine vurgu yapması dikkat çekiyor. İyi Parti'den gündemi değiştirecek açıklama İyi Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen'in YouTube programında Adem Metan'a yaptığı açıklamalar ses getirdi. Ertürkmen kazanacak aday olarak iki ismi düşündüklerini, bunların Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu belirterek bu iki ismin adaylığını desteklediklerini belirtti. Orhun Ertürkmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde. Biz birinci olacağız ve genel başkanımız Akşener'i başbakan yapacağız. Biz ülkeyi yöneteceğiz diyoruz. Meclis aritmeti çok önemli fakat bu dönüş için cumhurbaşkanlığını kazanmamız da önemli. Biz bu seçimi parlamenter sisteme dönmek mi, cumhurbaşkanlığı sisteminde kalmak mı olarak yorumluyoruz. Burada da söz hakkımız olduğumuz için şunu söylüyoruz, kazanacak aday olsun. Çünkü bu seçim eğer kaybedilirse, bir daha parlamenter sisteme dönüşün tekrarlanmayacağına inandığımız bir seçim. Kaybedileceğine kesinlikle inanmıyorum. Fakat riske girmeyi doğru bulmuyoruz. Biz kazanacak adayla gitmeyi doğru buluyoruz. Orada da kazanacak aday olduğunu düşündüğümüz iki isim var. Biri Ekrem İmamoğlu, biri Mansur Yavaş. Biz ikisinin de adaylığına tamamız. O adayların kazanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Genel başkanımız da kazanıyor. Ancak başbakanlık iddiasıyla çıktığı için onu buraya koymuyoruz. Dolayısıyla bu seçimi Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın kesinlikle kazanacağına inanan bir siyasetçiyim. Bu isimlerin masaya gelmesi halinde destekleyeceğimizi söylüyoruz. İlginizi çekebilir. Tüm seçim hesapları değişti. Türkiye hiç tecrübe etmediği iki hafta geçilecek. Haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sakın. Fotoğrafları mahkemelik olduğu erişim engeli getirildi değerli ziyaretler. Galatasaray, Galatasaray ve Türk futbolunun efsanesi Fatih Derin mahkemelik oldu. Fotoğraflarını sattılar erişim engeli getirildi. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Derin mahkemelik oldu. Tecrübeli futbol adamı dijital ortamda NFT formatında fotoğraflarının satışa sunulduğunu fark ederken kripto. Parayla fotoğraflarına satışa sunan internet sitesine dava açtı. işte detaylar. Galatasaray ve Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim mahkemelik oldu. Fotoğraflarını sattılar. Erişim engeli getirildi. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim mahkemelik oldu. Tecrübeli futbol adamı dijital ortamda NFT formatında fotoğraflarının satışa sunulduğunu fark ederken, kripto parayla fotoğraflarını satışa sunan internet sitesine dava açtı. İşte detaylar. Takip et. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, sarı kırmızılı kulüp ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir kulüp ile sözleşme imzalamazken, Geçtiğimiz aylarda ünlü dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan belgeseli ile gündeme gelmiş ve İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda sahalara geri dönmesiyle ilgili mesaj yollamıştı. Terim röportajında bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel bir projeyle her yere geri dönmeye hazırım. Projesiz takımlarla ilgilenmiyorum, ifadeleriyle dikkat çekmişti. Bir ilke imza attı. Reyhan'dan Te Terim, geçtiğimiz günlerde Monaco Prensliği tarafından her sene verilen Golden Foot Altın Ayak ödülüne layık görüldü. Sarı Kırmızılı Kulüpten de Terim için paylaşım geldi. Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti, ifadeleri kullanılmıştı. NFT olarak sattılar. Tüm bunlar yaşanırken son haftalarda gündemde olan tecrübeli teknik adam için çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Sabahın haberine göre, terim, son döneme damgasını vuran non-fungible token, NFT, değiştirilemez dijital varlık olarak ifade edilen sanat eserlerin dijital ortamda Opense adlı sitede satıldığı sitede fotoğraflarının satışa sunulduğunu fark etti. Dava açtı. Bu durumun fark edilmesinin ardından, kendisinden izin almaksızın fotoğraflarının ticaret amaçlı satışa sunulduğunu ileri süren Fatih Terim, avukatı Doktor Candaş Gürol aracılığıyla Fikri Sinayi Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Türk bir Arcı ve isimli kullanıcıyı Fatih Terim'e ait bir portre olmak üzere iki fotoğraf satışa sunduğu iddia edildi. Kötü niyetli olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Fatih Terim'e ait portre ve fotoğrafını kripto para ile satışa sunulduğu anlatılan ve ihtiyati tedbir talebinde bulunan avukat doktor Can Gürol, hak sahibi olmayan davalı eserleri kullanarak ve satışa arz ederek kişisel hakları ihlil ettiği ortadadır. Haksız rekabet yasası ilkesine aykırı davrandığı ve haksız şekilde ticari kazanç elde etmeyi amaçladığı, son derece kötü niyetli olduğu açıkça anlaşılmaktadır, dedi. Satışı durdurma Mahkemeye verilen dilekçede Fatih Terim'in OpenSea adlı platformda yer alan NFT formatında satışa sunulan portre ve görsellerin satışının engellenmesi talep edildi. Aynı zamanda Terim'in görsel, ad ve soyadının kullanıldığı her türlü NFT'nin yayından kaldırılması ve erişimin engelli getirilmesini talep edildi. Erişim engeli getirildi. Talebi değerlendiren mahkeme, NFT formatında satışa sunulan Fatih Terim portresinin satışının engellenmesine, her türlü NFT'nin yayından kaldırılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi. Bunlar ilgini çekebilir. Fiyatı gör. Grinjar çekilişine şimdi başvurun. Global UES. İndirim başladı. Ana Haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Milyonlarca memur bekliyordu Hazine Vakanı'na duyurdu 15 Ocak'ta Ocak'a yetişmeli dedi. Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetiş yetişecek mi Hazine Bakanlığı duyurdu. İki parça halde denirdi. Memur ve emekli maaş artışlarına içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre en düşük emekli maaşı 5500 TL olurken memur aylığı zam oranı %30 oldu. Ancak kanunun gecikmesi nedeniyle memurlar 15 Ocak'a maaş zamının %16.48'lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısmı ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. Memurun zamlı maaşı 15 Ocağa yetişecek mi? Hazine Bakanlığı duyurdu. iki parça halinde. Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre en düşük emekli maaşı 5.500 Türk lirası olurken memur aylığı zam oranı %30 oldu. Ancak kanunun gecikmesi nedeniyle memurlar 15 Ocak'ta maaş zamının %16.48'lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. Takip et. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5500 liraya çıkarılacak. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer Şirket ve donatma iştiraklerinin ise, tüm ortakları, tarımsal faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere %30 oranında artırılacak. İşverene Asgari Ücret Desteği Kanuna göre, asgari ücret desteği Ocak Haziran 2023'te de devam edecek. Bu kapsamda haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2022. Min aynı ayına ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023. Tecari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin. Toplam prim ödeme gün sayısının, 2023 yılı içinde ilk kez bu kapsama alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, Ocak-Haziran 2023 dönemi için günlük 13,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar. Bu işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Prime esas günlük kazanç tutarı toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 lira olarak esas alınacak. Covid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ya eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek. Refah payı hesaplamaya dahil edilmeyecek. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak, 30 Haziran-2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen %16,48 artış oranı, %13,52 puan eklenerek %30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki %13,52 puanlık ilave oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak. Zamlı maaşlar iki parça halinde ödenecek. Azine ve Maliye Bakanlığı memurların alacağı zamlı maaşların tarihine ilişkin çok kritik bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam meclis genel kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde oranında ilave zam ve bir Ocak, 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni Citroen C4 X Citroën C4 çocukları sadece c Ana haber biterimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Barışa yönetimi şimdi yandı. Whatsapp konuşmaları sızdı. Lionel Messi için ağızlarına alınmayacak sözler geldi. Değerli izleyenler dünya bu skandallara çalkalanıyor. WhatsApp konuşmaları sızdı. Barcelona yönetiminden Messi için ağız sözler geldi. la faresi hormonal hücret dedi. İspanya'nın köklü kulübü Barcelona'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Fransız devi Paris Saint germain yolunu tutan Ajantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, İspanya'da tekrar gündendi. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına yakın bir dönemde Barcelona kulübü yöneticilerinin kendi aralarında yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya dökülürken Mesajın az alınmayacak yakıştırmalar yapıldı, görüldü. İşte detaylar. Dünya bu skandalla çalkanıyor. WhatsApp konuşmaları sızdı. Barcelona yönetiminden Messi için ağza alınmayacak sözler. Lağım faresi, hormonal cüce. İspanya'nın köklü kulübü Barcelona'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Fransız devi Paris saint germainin yolunu tutan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, İspanya'da tekrar gündemde. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına yakın bir dönemde Barcelona kulübü yöneticilerinin kendi aralarında yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya dökülürken, Messi için ağza alınmayacak yakıştırmalar yapıldığı görüldü. İşte detaylar. Altyapıda dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giyemeyeceği duyuran Messi Paris Saint-Germain'in yolunu tutarken Fransız ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mineet Dış Haberler Katalan ekibinden ayrılığı futbol gündemine bomba gibi düşen Arjantinli Süper Yıldız'ın sensasyonel vedası o yıllarda çokça konuşulurken, Barcelona Başkanı Juan Laporta yaşanan bu veda ile ilgili, bence Messi'nin Barcelona'dan ayrılması bizim için en iyi şeydi. Şu anda o bir PSG oyuncusu ve onun hakkında konuşmak istemiyorum. Barça'ya odaklandık. Yo her zaman bizim ekibin bir parçası olacak ve ben, bu hikayenin farklı bir sonla bitmesini isterim. Birkaç seçenek var ama bunları söylersem yanlış olur, ifadelerini kullanmıştı. O dönem Barcelona kulübü içinde de Messi konusunda birçok fikir ayrılığı yaşandığı bilinirken, İspanyol basınında gündeme bomba gibi düşen bir haber kaleme alındı. Messi'ye hakaretler Söz konusu dönemde İspanyol ekibinde başkanlık görevini yürüten Josep Maria Bartomeu'nun ve yönetim kurulunun bazı WhatsApp mesajları ortaya dökülürken, mesajlarda mesleğe yönelik ağır hakaretler şok etkisi yarattı. WhatsApp sohbeti sızdı Sızan bir dizi WhatsApp sohbetinde, özellikle o zamanlar Barça'nın hukuk hizmetleri başkanı olan Ron G.M.Z. Ponti, çirkin bir şekilde konuştuğu iddia edildi. Bartomeu, kulübün CEO'su Scargrau, Bordi Moik, Oriol Thoms ve David Belver gibi yöneticiler ile finans direktörü Pancho Schroeder ve strateji ve inovasyon direktörü Sobrino Sobrino'da bu sohbetlerde olduğu öne sürülürken, İspanya bu haberle çalkalandı. Gomez Ponti'nin başkan Bartomeu'ya yazdığı öne sürülen mesajda pandemi döneminde maaşların düşürülmesine yönelik bir yazışma yaparken, şu ifadeleri kullandı. la faresi Varto, dürüst olmak gerekirse, Bula'nın faresine karşı, Messi, o kadar iyi bir insan olamazsın. Kulüp ona her şeyi verdi ve o sadece kendisi için imzalar, transferler, yenilemeler, sponsorlar ve de. Yapama sözleşmedeki rakamlara Pinto'yu, Suarez'in yenilenmesini, Borda Alba'nın ve Ansu Fatih'nin yenileme komisyonunu da eklemelisiniz. Hormonal Cüce ve hepsinden önemlisi, Barça'ya hayatını borçlu olan bu hormonal cüceden kulübün ve çalışanlarımızın maruz kaldığı şantaj ve kabalık. Herkesin maaşını düşür ama benimkine veya Suarez'in maaşına dokunma. Umarım kayıtsız kalır, bu onun başına gelebilecek en kötü şeydir. Evet, Grau, Barcelona'nın eski CEO'su, aynı fikirde. Bartomeu, pek çok konuda hemfikirim ama önce barça gelir ve bu tür yazılar kulübün imajını zedeler. Sızıntı Laporta'dan Bu konuşmalarda, söz konusu sızıntının olası yazarının o sırada hala seçim kampanyasında olan Joan Laporta olduğu tahmin ediliyor. Bartomeu, normal demişti. O dönemlerde Bartomeu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Leo'yu birçok kez dinledik, Birçok kez bir salgın olmadan bu sözleşmenin tamamen varsayılabilir olduğunu kabul ediyor. Bartomeu, Messi'nin bütçenin %15'ini temsil ettiğini ve ürettiği her şey düşünüldüğünde normal olduğunu vurgulamıştı. İşte o konuşma El Periodico. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. An haber devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'yi iptal ettiğinin resmen duyurdu değerli izleyenler. İstediğeşteki skandalı eleminin ardından Türkiye o iptal etti. Son dakika habere göre İsveç'in başkenti Stockholm'da serör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almasının ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Son olarak TBM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in Meclis Başkanı Andreas Nöller'in o yıl Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti. İsveç'teki skandal eylemin ardından Türkiye o ziyareti iptal etti. Son dakika haberi, İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler yükseldi. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti. Son dakika, stokonde terör örgütü PKK-YPG'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi. Büyükelçi dışişlerine çağrıldı. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Stefan Hercitron, PKK, PDPG yandaşlarınca dün Stokholm'da gerçekleştirilen terör propagandası ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türkiye'nin tepkisi iletildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herstron, PKK, pyd pg yandaşlarınca dün Stokon'da gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandası ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Türkiye'nin bu menfur eylemi şiddette kınadığı ve protesto ettiği, güçlü ifadelerle bildirildi. Ayrıca, İsveç'in üçlü ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edildi. Bu çerçevede eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentiler iletildi. Tam ekran okuyucu. Anhaber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çanakkale açıklarında korkutan deprem meydana geldi. Son dakika haberi göre Çanakkale açıklarında korkutan deprem meydana geldi. Afat duyurdu. Son dakika haberi göre... Çanakkale'nin ayvaçık geleceğe açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alpattan yapılan açıklamada depremin yerine yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirildi. Öte yandan Kandili Rasathanesi'de deprem büyüklüğü 3.9 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika haberi detayları. 12 Ocak 2023-21.30 Son güncelleme 12 Ocak 2023-21.39 Takip et. Son dakika deprem haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afat'tan yapılan açıklamada Depremin Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Ceyhan'dan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlar. Son dakika Çanakkale açıklarında korkutan deprem. Afat duyurdu. Son dakika deprem haberine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 6,98 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Ceyhan'dan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,9 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları. Son dakika deprem haberi AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 21.06'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İGD AFAD verileri paylaştı AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Geiyandan Kandilli satanesi de depremin büyüklüğünü 3,9 olarak rapor etti. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Balon d'or ödülünü sattı değerli izleyenler Cristiano Ronaldo 2013 yılında kazandığı Balon d'or ödülünü sattı. fiyat da uçuklattı. Son günlerde Suudi Arabistan ekibi El Nasar transferiyle ile gündeme gelen Cristiano Ronaldo bu kez bambaşka bir olay ile konuşuluyor. Portekiz'i yıldız 2013 yılında kazanmış olduğu Balon d'or ödülünü hayır kurumu müzahidesi ile İsrail'in en zengin adamı İdan Ofere sattı. İşte detay. Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon Değer ödülünü sattı. Fiyatı dudak uçuklattı. Son günlerde Suudi Arabistan ekibi al Nassr transferiyle gündeme gelen Cristiano Ronaldo bu kez bambaşka bir olay ile konuşuluyor. Portekizli yıldız, 2013 yılında kazanmış olduğu Ballon Değer ödülünü hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e sattı. İşte detaylar. Takip et. İngiliz devi Manchester United ile yaşadığı olayla ayrılığın ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü daha önce 5 kez kazanmayı başarmıştı. Herkesi şaşırttı. 37 yaşındaki yıldızdan şaşırtan bir hamle gelirken, kazanmış olduğu ödüllerden birini satışa çıkardı. Ronaldo'nun 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı. İlginizi çekebilir. Messi ve Ronaldo karşı karşıya geliyor. İşte tarihi. Ronaldo bile şaşkın. Messi'nin yeni takımı ve sözleşmesi sansasyon yarattı. Cristiano Ronaldo, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosunu kuruyor. Cristiano Ronaldo maç 2, 0 olduktan sonra stadyumu terk etti. Hayır kurumuna gidecek. Ronaldo, ödülü hayır kurumlarına bağışlamayı seçti. Dül, bir vakıfa fon sağlamak için açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan offerin 600 bin euroluk teklifi oldu. Bu para doğrudan, hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek. Bunlar ilgini çekebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası cıkla. Teklif al. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Resmen açıklanan İrfan Can men cezası aldı değerli izleyenler. Son dakika haberi göre pu, pu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray maçında Kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye şok geldi. İki maç men cezası aldı. Son dakika haberi göre Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde rakibine 3-0 mağlup, mağlup olan Galatasaray'da İrfan Can Kahveci kırmızı kart oyun dışında kalmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'li İrfan Can Kahveci'ye iki maç men cezası verildiğini duyurdu. İşte detaylar. Son dakika BFDK'dan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye şok. İMAÇ MEN cezası 12 Ocak 2023-16.40 Son Güncelleme, 12 Ocak 2023-16.49 Son dakika, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde rakibine 3-0 mağlup olan Galatasaray'da İrfan Can Kahveci Kırmızı Kart ile oyun dışında kalmıştı. BFDK, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maçmen cezası verildiğini duyurdu. İşte detaylar. Takip et. İrfan Can Kahveci. Türkiye. Yaş 28 pozisyon orta saha. Oynadığı takım Fenerbahçe. Tüm istatistikler için tıklayın. Son dakika, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan derbide Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci karşılaşmanın son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Cezası belli oldu. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle PPDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu. İlginizi çekebilir. Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve gel şampiyon olalım dedi. Abucu dama atıldı. Yeni transferin ücreti. Herkes onu konuşuyor. Derbide bir gol atarsa. Ünlü oyuncudan tepki. 12 milyonluk adam. Kimaçman. TFFDK Fenerbahçeli futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi. İşte o açıklama. Fenerbahçe AŞ sporcusu İrfan Can Kahveci'nin rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni Citroen An haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekran onurduyuz ve diğer haberimize geçiyor. Günün videosunda bugün Refüj'ten uçup otobüse çarpmıştı. Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı değerli izleyenler. İran'da Refüj'ten uçan otomobilin İETT otobüsüyle çarpıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. İran'da kontordan çıkarak yolun karşı yönüne uçan otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 10 bir ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Korku dolu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ümraniye'de refüjden uçan otomobilin İETT otobüsü ile çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ümraniye'de kontrolden çıkarak yolun karşı yönüne uçan otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir, bir ağır olmak üzere beş kişi yaralanmıştı. Korku dolu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, gece saatlerinde yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken otobüsün önü ise parçalandı. Kazada otomobil sürücüsü ve İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Teci kaza güvenlik kamerasında. Korku dolu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aşırı hızlı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüji aşarak yolun karşısına uçuyor. Otomobil karşı yönden gelen IETT otobüsüne çarpıyor. Otobüste bulunan ve yaralanan bir kişi, otobüsün parçalanan ön kısmından yere düşüyor. İHA Tam ekran okuyucu hakkındaki geri bildiriminizi duymak isteriz. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat ev ve ekran oradayız ve diğer haberimize geçiyor. Sağlıkta <gülüyor> devrim gibi karar geldi. 81 ile hayata geçilecek değerli izleyenler. Sağlıkta yeni dönem başlıyor. Pilot uygulama 4 ilde başladı. 81 ile hayata geçmesi bekleniyor. Özel gereksinimli bireyler için sağlıkta devrim gibi karar açıklandı. Acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için Mula Erzurum, Samsun ve Kayseri'de engelsiz acil servis hizmeti başlatıldı. Sağlık Bakanı Fardın Koca. Pilot illerdeki uygulamanın ardından 81 ile bu hizmetin verileceğini duyurdu. Sağlıkta yeni dönem. Pilot uygulama 4 ilde başladı. 81 ilde hayata geçmesi bekleniyor. 12 Ocak 2023 22.16 son güncelleme 12 Ocak 2023 22.16 Özel gereksinimli bireyler için sağlıkta devrim gibi karar. Acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için olan Erzurum, Samsun ve Kayseri'de engelsiz acil servis hizmeti başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pilot illerdeki uygulamanın ardından 81 ilde bu hizmetin verileceğini duyurdu. Takip et. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için engelsiz acil servis, hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başlatıldığını duyurdu. 81 ilde hayata geçecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastaneleri içerisinde kurulacak özel birimlerle özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için engelsiz acil servis hizmetinin başlatıldığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı. <Gülüyor> Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz, dedi. İlginizi çekebilir. İddialar gündem olmuştu. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız bir diğer haberimize geçiyoruz. Savunması pes dedikti yarın umraya gideceğim dedikti değerli alkolü sürücünün savunması pes delirtti. Yarın umreye gideceğim dedi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan aracın alkolü şoförü ekibine zor anlar yaşattı. Alkolometre'nin üflemeyi reddeden sürücünün savunması pes delirtti. Polisleri uyarılarına kulak asmayan sürücü sen benden ehliyeti alacaksın. Mutlu mu olacaksın? Ben yarın akşam umreye gideceğim. Bana bunu yapma ifadeleri kullandı. Sürücü ekipler tarafından ceza işlem uygulandı. Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti. Yarın Umre'ye gideceğim. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan aracın alkollü şoförü ekiplere zor anlar yaşattı. Alkol metreyi üflemeyi reddeden sürücünün savunması pes dedirtti. Polisleri uyarılarına kulak asmayan sürücü, sen benden ehliyeti alacaksın, mutlu mu olacaksın? Ben yarın akşam umreye gideceğim. Bana bunu yapma ifadelerini kullandı. Sürücüye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu sürücü, alkol metreyi üflemeyi reddedip, alkol çıkmama ihtimali yok. Ben yarın akşam umreye gideceğim. ''Bana bunu yapma'' diyerek alkollü olduğunu itiraf etti. Sürücüye toplam 12.596 Türk lirası cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulamada bir otomobili durdurdu. Sürücü alkol metre testini uygulamak istemedi. Ekiplerin ölçümü reddetmesi halinde ağır cezai işlem uygulanacağını, üflemesi halinde daha az cezai işleminin uygulanacağını hatırlatmalarına rağmen sürücü testi kabul etmedi. Alkol çıkmama ihtimali yok. Yanındaki arkadaşının ısrarına rağmen testi reddeden sürücü Semih Bey, cezai işlemin uygulanacağını hatırlatan polislere, ''Sen benden ehliyeti alacaksın, mutlu mu olacaksın?'' Ben yarın akşam unuye gideceğim. Bana bunu yapma. Komiserim sen de görevini yapıyorsun. Benim işim bu olsaydı ben de bunu yapardım. Alkol çıkmama ihtimali yok. İki ay önce babam öldü. Çok rahatsızım dedi. 12 binası 596 Türk lirası ceza alkol metreyi üflemeyi reddedip alkollü olduğunu itiraf eden sürücüye alkol metre testini reddetmekten 11645 Türk Lirası ve ehliyetini ibraz etmemekten 951 Türk Lirası olmak üzere toplam 12596 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu İHA Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Öz yaşları sel oldu. Yürek yakan olayda eşinin cesedini buldu değerli izleyenler. Sahilde eşinin cesedini buldu. İstanbul'da yürekleri yakan olay yaşandı. İstanbul Kartal'da 4 gündür haber anlamayan 67 yaşındaki Turgut Ateş'in cansız belini sahildeki kayalıklarda bulundu. Eşini, eşinin cesedini bulan yaşlı kadın gözleşen yaşına boğuldu. Öte yandan polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Sahilde eşinin cesedini buldu. İstanbul'da yürekleri yakan olay. İstanbul Kartal'da 4 gündür haber alınamayan 67 yaşındaki Turbut Ataş'ın cansız bedeni sahildeki kayalıklarda bulundu. Eşinin cesedini bulan yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu. Te yandan polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. İstanbul'un Kartal ilçesinde 4 gündür kayıp olan yaşlı adam, eşi tarafından sahilde kayalıkların arasında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın eşi ve yakınları acı olay karşısında gözyaşlarına boğuldu. Olay, saat 17.00 sıralarında Kartal Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında kayıp ilanı verilen 67 yaşındaki Turgut Ataş'ın cansız bedeni, kayalık alanda kendisini arayan eşi ve arkadaşları tarafından bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şeritte kapatırken sağlık ekipleri ise yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Ataş'ın cansız bedeni incelemek üzere Adli Tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Eşinin cansız bedeniyle karşılaşan yaşlı kadın ise gözyaşlarına boğuldu. Sahile iner kedileri beslerdi. Olaya ilişkin konuşan yaşlı adamın yakını Gülçin Zaz'a koştu, yaklaşık dört gündür kayıttı. Normal hayatında sahile iner kedileri beslerdi. Bu dört günlük süreçte sahil kesimini yakınları olarak inceledik. Bugün arkadaşlarımız gelip baktığında ise çantasını buluyorlar. Ardından da ölüsü bulunuyor. Kendi halinde insanlardı, dedi. İha! Tam ekbirli.